Evet arkadaşlar, boğa burcu kadını nasıl tavlanır? Boğa burcu kadını dik başlı, asi ve aksi olduklarından dolayı karşısındaki kişinin ağır başlı, her dediğine olumlu cevap veren, karşı gelmeyen, itaatkar, kendini el üstünde tutan, fazlasıyla önemseyecek yani kendisini hayatın odak noktasına koyacak bir adam ister. Boğa kadını etkilenmeyi bekler, gerçekten kendi düşünceleri ile hareket edecek bir kişiyi bekler. Boğa burcu kadınına etkilemek istiyorsanız değer vermeniz ve söylediklerini dinlemeniz, asla kulak ardı etmemeniz, unutmamanız gerekir. Yani kuvvetli bir hafızanız olması lazım. Çünkü Boğa burcu kadını anlattıklarının, konuştuklarının unutulmasından nefret eder ve dikkate alınmadığı kanısına varır. Sürekli ters davranan, tersleyen ve hayatı size zehir eden bir kadın istemiyorsanız hafızayı zorlamanız, çalıştırmanız gerekiyor. Boğa kadını asla verdikleri kararlardan geri dönmezler, arkalarında dururlar. Bir konudaki düşüncelerini asla değiştiremezsiniz, değiştirmeye çalışmayın. Boğa kadını elde etmek istiyorsanız her diline tamam demeniz ve kabul etmeniz gerekir. Doğru ya da yanlış fikirlerini sorgulamanız hoşlarına gitmez ve sizden uzaklaşmaya başlarlar. Fikirlerine saygı duymanız gerekir, verdiği kararları değiştirmeye çalışmayın. Zamanla ben senin için değişemem sözlerini sıkça duymaya başlarsınız. İnsan karşısındakine açıkça olduğu gibi kabullenmeli ve saygı göstermelidir. Boğa bayanları bu tür erkeklerden hoşlanır. Tabii aşıksa bunu yapar. Kendisine olan özgüveniniz en üst seviyede olmalıdır. Boğa kadını etkilemek için aciz ve pısırık biri gibi sakın görünmeyin. Yürürken bile kendinize olan güveninizi gösterin. Kendinizi, kendinizden emin adımlar attığınızı hissettirin. Boğa kadını etkilemenin en hassas maddesi güvendir. Aşırıya kaçınmadan sürülen bir parfüm, temiz, sade elbiseler ve yüzünüzde abartılı olmayan bir gülümseme ile boğa kadınına hemen etkileyebilirsiniz. Fiziki görünüş boğa burcu kadınları için çok değerlidir. Yanına yakışan bir erkek isterler, içten bir tebessüm ve dürüstlük etkilendikleri en önemli noktalardır. Kesinlikle boy sıkıntıları vardır, yanında bulunan adamın kendinden biraz da olsa uzun olmasını beklerler. Her ortama uygun ve şık giyinmeleri, düzenli olarak sakalsız olmaları, Boğa kızlarının ilgesini çeker. Bakımlı erkekler her zaman onlar için en önde gelir. Boğa burcu kızları tüm yaşamları boyunca her zaman romantik bir an yaşamak isterler. Romantik ve duygusal değilseniz boğa kadını etkilemeniz oldukça zordur. Küçük sürprizler, hediyeler, hiç umulmadık anlardaki güzel sözler, çiçekler ve yemek hazırlamalar gibi davranışlar da boğa kadınını derinden etkiler. Bunları yaparsanız üst üste puanlar alırsınız arkadaşlar. Erkekte huzur, rahatlık arayan boğa kadınlarının tek istediği şey saygıdır. Birlikteliğin uzun sürenler sürmesi karşılıklı sayın eseri olduğuna inanırlar. Yemek konusunda alçak gönüllü olamayan boğa burcu kadının karşısına çıkacak erkeğinde damak zevkinin olması gerekir. Bu kadınlar son derece detaycı olduklarından kendisi gibi ayrıntılara dikkat eden adamlardan çok hoşlanır. Ayrıntılarda boğan erkek boğa burcu kadınına yaklaşırken onun sahip olduğu detay inceliklerini ön plana çıkararak ondan bu detaylar üzerinden hoşlandığını söylerse burcu kadının gönlünde hemen bir yer kurar. Her şey mükemmel gider. burcu kadını etraf tarafından titizliği ve temizliği ile bilinir. Her zaman temiz elbiseler giyer, buran buran parfüm değil hak kokarlar. Bu nedenle de temiz bir görüntüye sahip erkeği bulduklarında onu asla ertelemezler. Kendisi için ideal bir erkeğin özellikler arasında temizlik gerçekten ilk sıralarda yer alır onlar için. burcu kadını herkesin sevgilisi olan bulunduğu ortamın en lideri olan erkeklerden kesinlikle hoşlanmaz. Onun ideal erkeğinin her zaman bir ağırlığı, duruşu, karizması olmalıdır. Yeni arkadaşların olduğu bir ortama girdiğinde burcu kadının hemen dikkatini çekebilecek erkek tıpkı onun gibi uyuz ve soğuk görünen olacaktır. O zaten içerideki samimiyeti her zaman hisseder, hisleri konusunda da asla yanılmaz. Bu burcu kadının yemek yemeye düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Onun için yemek hayatın en değerli şeylerindendir. Yaşamak için yemez, yemek için yer veya yemek için yaşar diyebiliriz. Bu nedenle karşısındaki insanın da bundan keyif alıyor olması onun için çok önem taşır. Karşısında sıkılarak yemek yiyen bir insanla aynı masada oturmak bile istemez. İstediği erkeğini bulduğu anda da hayatlarının büyük bir kısmını ne yemek yiyeceklerini düşünerek geçirecektir. burcu kadını ailesine çok düşkündür ve bu dünyada bekar kalması çok zor olan nadir kadınlar arasındadır. Çünkü o aile kurmak için dünyaya gelir, kendisi için doğru erkeği bulduğunda da sonsuza kadar onunla birlikte olmak ister. Ve doğru erkeğe giden yol aile kavramının değerini bilmekten geçer o kadın için. Ailesine bağlı bir erkek burcu kadınının gözünde